Aa, merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dönüşlerimi izleyeceğiz arkadaşlar şuraların arasından geçeceğim yani manevralarım başlıyorum inşallah çarpmam bir yere buradan eğilmem lazım ona kaldırma sakın stop ola Arkadaşlar neden bazı yerlerde takıldığımı da söyleyeyim. Şu alttaki iki teker yapıyor. Çünkü arkadaşlar şimdi ben bisiklet kullanmakta daha acemi olduğum için. Yani şöyle söyleyeyim. Daha yeni öğrendiğim için kullanmayı. O yüzden bazı aksaklıklarım oluyor. Bazı çarptığım yerler oluyor. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.